Önümüzde sarı bir dikdörtgen var ve içini yeşil karelerle doldurmaya başlamışız. Size ve kendime sorum şu, bu dikdörtgenin dolması için kaç tane yeşil kare gerekir? Tabii yeşil kareleri üst üste koymak yok. Bakalım, bir, iki, üç, dört tane yeşil kare var. Bir tane daha koyalım. İşte bu ilki. Bir tane daha sığıyor. Yani toplamda, 1 2 3 4 5 6 tane yeşil kare sığdı. Buradaki sarı kareye bakalım. Aynı şey. Zaten doldurmaya başlamışız. Toplamda kaç kareyle dolar bakalım. Aynı boydaki karelerden ekleyelim. Önce çizelim, sonra sayalım. İşte böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane küçük kare büyük karenin içini doldurmaya yetti. İşte bu kadar.